Deprem sonrasında devletimizin ortaya koyduğu muazzam çabayı ve hakikaten anahtar kardeşler insanlarımıza lütfen. sıcak yuvalarının verilmesini atı belirin lütfen. Hakikaten gözünü ve gönlünü kapak batla söz konusu olabilir. Sizler bedava konutu Önce bedava traktörleri vermekle işe başlarsanız o zaman doğru bir iş yapmış olursunuz. Namus sözünüzü tutarak belediyelerin kapısının önüne koyduğunuz işçi kardeşlerimizi geri işe aldığınızda ancak sözünüzün güvenilirliği söz konusu olabilir. Siz de sözünüzün güvensiz olduğunu biliyorsunuz ki Sayın payet. Bay Kemal sözünden Sayın, dönmeyecek. Sayın Akbaşoğlu teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ama yani. Üç dakika oldu lütfen. Tamamlamak için sadece. Tamamlamak için. Tamam efendim. sadece lütfen. Sözünüzden döndüğünüzü siz de çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla o konudaki tereddütleri gidermek için sözünden dönmeyecek diyorsunuz. Ancak namus sözünü çiğneyenden, normal sözünü çiğnemenin çok dağlı olduğunda bu millet çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu konuda sizlerin bir güven sorunu olduğu, ortaya çıkıyor. Şunu ifade etmek isterim ki evet milletin istiklalini yine milletin kararı verecektir. Mustafa Kemal Paşa'nın ortaya koyduğu istiklali tam tam bağımsız Türkiye idealini gerçekleştiren liderin adı ete kemiğe büründüren liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Teşekkür ederim. Sayın Altay. Yönetiminizde şey adil alacağınızdan hiç şüphem yok. Sayın genel başkanımızın ayrıştırıcı bir dil kullandığını söylemek suretiyle açıkça bir sataşmada bulunmuştur. Kendisine gösterdiğiniz toleransı bana da göstererek beş dakikalık bir sataşmadan Dört. cevap. Dört atmış. dakika. Beş. Dört. Beş. Dört dakika. Beş. Dört konuştu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Çok, teş çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Önce herkesin şunu bilmesini isterim. Namus üzerine verilen sözler hakikaten tutulmalı. Sayın Cumhurbaşkanı bu kürsüde namusum ve şerefim üzerine tarafsız kalacağım diye içtiği andın gereğini keşke yapsaydım. Herkesin şunu bilmesini isterim. Bay Kemal yani 13. Cumhurbaşkanı verdiği sözlerin tümünü tutacaktır. Buna deprem enkazında kalan traktörlerin yerine bedava traktör vermek dahildir. Biraz, biraz, ben size cevap vermedim. Biraz ayrıştırıcı dil bazen gerekiyor. Şöyle gerekiyor mesela. Türkiye'ye 5 milyon sığınmacı mülteciyi doldurup sokakların, mahallelerin huzurunu bozanları eleştirmeyelim mi? Onları bir ayrıştırmayalım mı? Türkiye'yi uyuşturucu cennetine çevirenlere bir laf etmeyelim mi? Süleyman Soylu'nun dediği gibi, Süleyman Soylu'nun dediği gibi, paçalarından yolsuzluk akıyor denen bir partiyi, Millet fakr-ı zarret içindeyken hiç eleştirmeyelim mi? Mesela mesela mecliste mecliste rüşvetin soruşturulmasını engelleyen kanuna evet diyenleri hiç eleştirmeyelim mi? Mesela bir dur da konuşalım ya ayıp ya ayıp ya ayıp ayıp. Daha bitmedi dur daha bitmedi. Mesela Sayın Başkan bütün gruba söylüyorum şurada yalvardım şurada. olan elektrik kablo borusunu iki bin liraya mü, ha, yandaş müteahhite para ödeyen şerefsizdir. Buna göz yumanda dedim. Bunu niye açıklamadınız? Bunları ayrıktırmayalım mı? Mesela. Mesela. Mesela. Mesela. Arkadaşlar. Ayıp ya. Bu durum, hayf ya hayf karşılıklı ya. konuşma. Darpane soyuldu dedim. Darpane soyuldu dedim. 185 milyona yapılan iş, yandaşa 400 liraya verildi. Yandaş aynı iş aynı kişiye 185 milyona yaptırdı. 215 milyonu cebine koydu dedim. Bunu araştıralım dedim. Bunu araştırmaktan itina eden meclisi O partinin grubunu eleştirmeyelim mi? Sözün özü şudur. Sayın Başkan, 21 yılın özetini okuyorum. 21 yılın özetini okuyorum. Bidor Osman, Adana'da Adana'da eşi bir yılı aşkın süreçsiz kalan ve ev kirasını 8 aydır ödeyemeyen 26 yaşındaki emin Akçay, çocukların üşüdüğünü görünce cebindeki son parayla odun almaya gitti. O kadar az parası vardı ki, oduncu bacım bu paraya odun mu olur dedi. Ama annemin Akçay ısrar etti. Bir çuval odunu alıp eve geldi. Odunlar ıslandığı için yanmadı. Lastik parçalarını tutuşturmaya çalıştı. Olmadı. Emin Akçay çocuklarının ısınması için çalıştırdığı saç kurutma makinesini küçük oğluna verdi. Daha sonra diğer odaya gidip tavandaki salıncak demirine ip bağlayarak kendini astı. İşte AK Parti Türkiye'si budur. Bu kadının, bu kadının elinde, bu kadının, Sayın Milletvekilleri, bu Sayın Milletvekilleri, 28. Dönemde devam edersiniz. Lütfen. Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 103. Yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ile günün anlam öneminin belirtilmesi amacıyla yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. Alınan karar göreince. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte yapılacak 28. dönem milletvekili genel seçimle ilişkin kesin sonuçların 2839 sayılı milletvekili seçimi kanununun 37. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 3. maddesine göre yüksek seçim kurulunca ilanını takip eden 3. gün saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.